Ayrıca bunun yanında da örnek olmak için yatabiliyoruz. Neli gibi kullanacağız. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz. sonra indirme adresi geliyor. Şuradan ayrıca tar ev üzerinden gelip bir tane kullandığı için oradan geliyorum. O sözü çıkarttıktan sonra bu bu arada peki ev güzel şekilde basit bir Bunu olarak çalıştırıyorsunuz. Tüm eknana geliyor bu Buradan kendi kendine dosya kontrolü yapabiliyor Buradan aşağıya gidiyor. Ardından programa giriş yapabiliyor Burada arkadaşlar Ayrıcısı böyle hafif saylan bir örnek Buradan oyun yazılımı Mont iyle ve benzeri Veya minnams yazılımı Sistem koruma, artma ve benzeri zaten Buraları göstermiştim arkadaşlar Şimdi biz iyleyi değiştireceğiz Oyun yazılımı Dolayısıyla ve bize bir buradan ee, close functions şeklinde bekir buradan programı kullanın videosu zaten bu eğer önceki videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur e, ek olarak detaylı olarak Ses anlatımı yapıyoruz burada bakın reklam geçtikten sonra burada sıkı beyaz kısmına aç arkadaşlar ancak o şekilde ilerlemeyi yapıyor gördüğünüz gibi şuradan ince gidiyoruz ilk önce adım burada adım e ikinci kısımda Sıkı betik açılırız ve Sadece etkilenmeler açık durum. Bu yüzden saatleri aç gözünüzü. Birinci aşama geçti, şimdi üçüncü aşama var. O geçti bekleyin ve sıkı Tekrar ve lütfen bekleyin yerde. programın arayısına giriş yaptık arkadaşlar. Ama orada da sabit bir program. Menümüz var. Soluklarda buradan bir ayarları var. Yerince yakında ekleyecek programlar. Çıkış veya ana menüden. Ana menüden diyerek zaten önceki videomuzda ilseyebilirsiniz. Oyun veya gündem sızlığımız seç kısmı artıyor. Burası programın bilgi kısmı. Burada size programı sürün. Yazılım bölümünü söyler. Anladım. Burası yayın lütfen adresiniz. Facebook sayfam Instagram adresiniz. Beni üçünden takip edin. Abone Burada ise görmekle şekilde programlar sıralanacak Yani liste uzun arkadaşlar Instagram, Instagram, Instagram vesaire vesaire o Oyunlarda sürekli yeni ilgiler getirmeye çalışacağım. Diyecek istediybysiz. Ben onları kapatmayı unuttuğum için geliyor. Bu sabah geliyorum. İndirme yöneticisi var. BH Buradan link'e gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde. Sistemimiz basit. Burada siberet kısmına geldikten sonra açıyorsunuz. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi dosyayı indirmek amacı ile geliyor. Buradan isten aç diyerek direkt arşiv açabilirsiniz ya da kaydet diyerek masa üstüne veya indirilenler klasörünüz varsa oraya kaydedebilirsiniz. İndirme yöneticisini kapatıyoruz ve buraya gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bizim bunu, e, bu konu için biri injektör ihtiyacı var arkadaşlar. İnjektörde tahmin edilebilir. <gülüyor> tahmin edilebilir. <gülüyor> olsun Klasik fazla işinmez. Ana menü buradan ilgilenme yazılımına gidiyoruz. E, videoyu isterlisinizde ilkten kurallarınız. Geçimizdir. Buradan linke gitliyoruz. Bekleyip skip et diye sigar, sağ tıklayıp aç Aynı işlemi evet, burada yapıyoruz. Yine üç aşama var. aşama, ikinci, artıkbette iki aşama var arkadaşlar. Bu biraz fazla zaman kaybı yapıyor. Onu bu diğer bir şey kendi vamda fazla bakmıyor. Kullanmıyorum direkt am şeklinde. Bunun için tek olan bu. Ama ileride alacak. Yani burada şimdiye gittiklerimden artıkbet buradan. Lütfen bekleyin bu kısmı ve meyinüz geldi arkadaşlar. Buradan. E, bank bilgisiniz varsa bank olmanız konusunda görevlisiniz. Yeni sürümler, yeni adresler güncellenecekler var. E, eski bir yolu izleyen varsa bilirim size. Yani, anti ban. Ostatınız e, zaten burada açıklaması var. Buradan okuyabilirsiniz. Buradan iyi ejectör. Bunun dedektör olması önemli arkadaşlar çünkü program sürekli değil, güncellenen bir ejectör. Program indiriyoruz. Hatalar oluyor. Burada gelen regül kapattı. Bu videoda bekleniyor açıkçası. Link'e gittikten sonra Gerçekten skip et diyoruz. Satbe, Buradan arşi ulaşıyoruz. Bunu da masa üstüne indiriyoruz. Buradan kapatıyoruz. Buradan injektörümüz geldi. Bunu bir klasöre çıkartıyoruz. İnjektörümüz adır. Unicompression hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar programla CHD'da işimiz kaldı ve eğer istiyorsanız buradan harcı indirmeler yapabiliyorsunuz diye yani, size kaldı. Aradan ben çıkış diyorum ve programı kapatıyorum. Dosyaları indirmeyi başardık gördüğünüz gibi bundan sonraki videolarda dosyaları bu şekilde indireceksiniz. Yani istiyorsan tabii ben benim şu fark etmem çok Ben programı yaptım. Sadece video çekiyorum. Kullanmak istiyen ulusal bir yıllar Arkadaşlar programı test edelim. Öncesinde Steam ve GTA'yı açıyorsunuz. Steam açtıktan sonra arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim unuttum. Oyunun dosya konumuna giriyorsunuz. genelde Steam Apps common içinde GTA 5 dosyası olur. Buraya geldikten sonra Arkadaşlar Unicode konum var. Şuradaki Unicode klasörler. Alıyorsunuz arkadaşlar ve oyunun dosya konumuna yapıştırıyorsunuz. Bu, e, bu yeri için bir gerekli bir özellik. İsterseniz sonrasını silinirseniz ama ee, Trainer'ın, mod menünün Doğru çalışması için bu şart Zaten şu an güncel Ücretsiz ve orijinal ee, Ceza almayacağız Tek Dile diyebilirim şu an için Tabii. Yenisi gelirse bende yeni bir video Programa yeni bir link eklerim Burada GTA 5 Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere oynanıyoruz Öncesinde offline e geleceğiz Online değil e Öncesinde get offline'a e giriş yapıyoruz. Offline'a e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar mod menüsü açıyoruz, test ediyoruz, çalışıyor mu? Çalışıyorsa online'a e giriş, giriş yapıyoruz, keyimize bakıyoruz. Şimdi soruyu kolay giriş yapıyoruz insan bayanda da girmiyor. Yarı açlısın, yarışkın söyler, Yokum. mu? Hiçbir Bu arada klasik zaten get oynama ekranında beni nereden izleyenler bilir. Genelde konuşurum, yakın oldum. sürekli, burada muhabbet edelim. Bu kısmı arkadaşlar, benim çok konuştuğum kısmıdır. Ee, uzun zaman sonra geri dönmek bir kullanıcıdan aldığım bir yorum vardı. Benim yorumum, ee, birini takip ediyor, o, bir işte paylaşıyor falan filan. Benim ilk kişiye bir şöyle genel olarak bakınca aslında Türkiye'de 10 kişiden 8'i böyle etmişti. Şey ama yani enişten biri biri de cam bir bir bir bir bir bir bir saflıca böyle dediğim nasıl? E Mesela şöyle söyleyeyim size internetten aramış hazır bir tane dosya bir, bir kop hazır <gülüyor> bir solişi, serene dosyası. sol solişine girip sadece yazıları değiştirdi, daha doğrusu yazıları bile değiştirdi. Işte, bir Türkçe falan yapsa yine iyi gider. Moldo sadece başlıyor kendi adını yazarak buna gide demiş i̇şte parayla ben buna çok hoş oldu ee, niyetim hiçbir şey değil ama oynatılırdık hemen sadece bir görüş sadece şuradan bak yorumlarda görmem ee, Hatta de oldu işte aslında bir şey birkaç Beleşeceğim ve grisiz anladın diye. Beleşeceğim ve grisiz Fakat Aşırı Emek evet, hırsızı bir şey var zaten. Bu şekilde En basit bir şey yapıyoruz. Bu videosunda Programın kendisi yazdı. VIP olduğunu ve Sattığını ötü söylüyor Videolar. Ee, yalnız hazır projeler yaygı Yani zaten ücretsiz olduğu için yani muhtemelen GitHub hesabının birinden bulmuştur ondan kullanılmış yazıyı değiştirip paylaşmıştır bu arada bu youtube'da paylaşılan hazır açık kod projeler zaten üccellenmediği için bir kere yazılıyor ve paylaşılıyor genelde üccellenmez böyle projeler açıdan dava açıda neyse ana konuya dönüyorum Kuralar güncellenmediği için antiban veya chat gizleme olayı da güncellendiyoruz. Dolayısıyla kullandığınız anda banca ihtimaliniz çok aşırı ama aşırı yüksek. Ne kadar antibanı kullansanız da eski olduğu programın ana dosyalarına uyumlu olmayıp bozduğu için yatırır. diğer annelerin de -kontörün, base kodlarına uymadığı için banca değiştiremediği için yine banca Hızlı yok. Clickbait çok fazla. Yani. Zaten ülkeden sıkıntı da bu sıkıntıdır. Hangi video kategorisi olursa olsun clickbait ona yapmaları var. Her şeyde bu clickbait. Yani clickbait olduğum zaman size yorum kanalına bakarsanız siz kısım videonun içmesinde clickbait olmadığını görürsünüz zaten. Programların Paralı var bir şey. Genelde bedava yaptığım Bedava olan için para da yapmadığım zaten. değiştirdik. Daha bir de Şimdi arkadaşlar yine komik etmeyi yaptım. Bekliyoruz artık ya. injetleriyle enjekte edeceğiz. Geçen içine. Engeç bir evet, iş, iş yapmasını de, bu kısımları keseceğim. Sonra Ankara'dan sonra da bir yerde düşündüm. Aa uçak yeri falan. Tamam. Buna yıldız benim Model changer'dan zaten klasik bunları e, biliyorsunuzdur. Aranın tipi falan değişiyor, animasyonlar hareket yaptırıyor. Evet, çok içinde kaldım. Onu yapmazsam olmaz. Yani bunlar olmaz, olmaz. Sıkılıyor animasyon i̇şte değil mi bunlar? Olmaz isen, buradan kıyafet alabilirsin. Zaten. Az İngilizce varsa alabilirsiniz arama Buraya arama serisi arttırı sıfırlayabilirsiniz. Visions kısmı. Görüşler. Gece görüşü. Edwin Blackout sonra. Buradan görüş türleri var. Palace kısmı uç arkadaşlar. Ee, buradan Volkswagen Kans derseniz arabaları patlatıyor. Kuş Kans derseniz bu alan yanıtlardır. Bu alanın yanındaki arabaları araçları yani araba dinleyen ve dev bir uçak her şey dahil. Belli bir alanın yanındaki Tüm araçlarımız sağ sol ile her türde gittiriyoruz Buradan geri geliyoruz Gaz modu üzerinde zaten olmazsa olmazsa Oragil Kendimizin bunu görünmez Çağrı'yı dolayı sonra Foster, Disholour, Ofra'da Bunları da görmenize engelleyiz Yoray Bunu merak ettim ama sonra alacağım Devurban, Asla araslamak Dairebreds, hadi. Süpermen dediği sanırım uçma özelliği var orada. ve süper bir mod özelliği var, süper jump zaten, yani süper rızıklama, süper hız, gözlü yüzme, noclip, Team player küçük oyun, Mac, Game, max artmış, biliyorsan, pre-full Burada protection kısmında, bunlar diğer hileci arkadaşlarınıza karşı artık, hile versiyonu atarsınız ya da serverde bir tane ondan korunmak için mi kullanırsınız bu mod menüyü? Bilmem ama anti-teleport, anti-peniz, anti-eknik bunlar e, donma, teleport olma, patlama, ölme, serverdan atılma vesaire vesaire şeyleri engellemiştir gördüğünüz üzere. çok yukarı sınıfı, kiretik sınıfı, şuan biliriz olmadığı için hata veriyorum ben. Evet şimdi menümüzü açtık. Buradan en basitten sadece şu özellikleri yok. Süper neyde? Süper kampanya istiyorum da. Buradan kampanyadan sonra sıfırla geliyoruz. Web, mikro, telefon mesela burada ee, nerede? De, I would want to ask. I would want to ask. Uh, benim şampuanuyla alakalı bayağı. I was uh, Özellikle de bir sıkıntı yok. Ama benim mesela var. Ee, buradan yeni açıyoruz, gördüğünüz gibi Recoint setimiz, biz olayı beni şov ettiğe sunuyor Çok bir kavga oldu Öncelikle videomuzda, X-Bot tarif ikramda Buradaki arabalar, paket, kilit kabinet Buradaki bütün arabalar, silah, detaf, silah Bolslar, kuşak, kuşak, kuşak Buradan Recoint'e Bu ee, Yani CV'niz altında Set rank'ten, meclisim üyeler var bu beni sevsinler seviyeye göre sizin ee, yani Levent'in zaten ben 100-200 bir şey var. Ben manyak para için. Set drop ters yani 2500 başlar kendisine göre. Bunlara klasik banka ya burada bir şey var. Şurası set no 200 var. Burası çok fazla Burusta ekliyorsun, buradan çalıp para ekliyorsun. İster burda, yani sınırsız olarak, rops banka Buradan seyk zaten güvenli olan. Buradan mesela ee, direkt 10 milyonu, değil de bank hesabından ekliyorum. buradan başka 10 notsats var. Buradan özel mi Özellikler KDA ayarlamamızı sağlar. Max da Max Drive. Bu. Bunlar ise, ha bunlar yine özellikler